0,822 ile 5,65'i toplamamız istenmiş. Öncelikle bu işlemin basamakları alt alta getirip tekrar yazalım. Bu iki sayıdan herhangi birini yani istediğimizi üste yazabiliriz. Burada ben büyük olan sayıyı üste yazacağım. 5,65'i, 5,65 büyük olan. Ve basamakların alt alta gelmesine dikkat ederek 0,822'yi de altına yazıyorum. Evet, toplamaya hazırız. En sağdan yani binde birler basamağından toplamaya başlayalım. Bu basamakta 2 yalnız başına kalmış. Üste yazdığımız sayının binde birler basamağı boş. Burada biz 0 olduğunu düşünebiliriz öyle değil mi? Bu şekilde her şey kafamıza daha iyi oturacaktır. 2 artı sıfır, 2 eder. Sıra yüzde birler basamağında. 5 artı 2, 7 eder. 10'da birler basamağında 6 artı 8, 14 eder. 4'ü aşağıya yazıp birler basamağına 1'i taşıyalım. Birler basamağında ise 5 artı 0 var. Elde birimiz de vardı, o halde toplam 6 edecek. Evet, virgül de unutmayalım, öyle değil mi? Sonucumuz 6,472. İşte bu kadar kolay.